videoyu izleyip bitirdikten sonra %60-70 oranında T freni azaltıyoruz arkadaşlar. Ben her gün işe gidip geliyorum patenlerle ve T freni yapmıyorum. İyi hey dostum videoma gelen güzel insan sana merhaba, sana da merhaba. Gelelim konumuza. Bu videomuzun konusu yokuş aşağı inerken... Slide atmadan. Yani tekerleklerimizi eritmeden kontrollü bir şekilde nasıl inebiliriz? Bunu anlatacağım. 3 farklı yöntem var arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. 3 farklı yöntem var. Üçü de birbirinden farklı yöntem. Adı üstünde 3 farklı yöntem. Bunu niye ikinci defa diyorum bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 farklı yöntemi anlatacağım ve video olarak göstereceğim. Bu yöntemleri uyguladığınızda tekerleklerinizdeki erime oranı azalacak arkadaşlar yani bu videoyu izleyip bitirdikten sonra T fren yapmayı azaltıyoruz ama T freni hayatımızdan silemiyoruz maalesef ama azaltıyoruz %60 %70 oranında T freni azaltıyoruz arkadaşlar ben her gün işe gidip geliyorum patenlerle ve T freni yapmıyorum Hani hiç mi fren yapmıyorum? Ben hep kazan basıyorum. Yok, hayır. Ben de tabii ki de yavaşlıyorum. Ama t fren yapmıyorum çünkü videoda anlatmış olduğum yöntemleri yapıyorum. Zaten videosunda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi üçüncü yöntemimiz arkadaşlar. ilk üçten başlayacağım şöyle. Bakın şöyle. Üçüncü yöntemi anlatacağım ilk başta. Bunu yokuş aşağı yapmanızı pek tavsiye etmem. Düz yolda yaparsanız daha iyi olur. Ismi kar Mantığı şu arkadaşlar. Ağırlığınız yukarıdan aşağı iniyor normalde. Ama hareketi yaparken ağırlığınız üçgen şeklinde çaprazdan indiği için tekerlekler sıkışma yapıyor. Ve bu da sizin hızınızı yavaşlatıyor. Gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntem anlatmaya gerek yok. Çok basit. Yokuşu dümdüz inmek yerine zikzaklar çiziyorsunuz. Yani yokuşu inerken S yapıyorsunuz. Ama bu arada bunu yaparken arkanıza da bakıyorsunuz ki arkadan gelen adam bu sağda ben soldayım çarpmam deyip gaza basmasın. Siz yolu inerken S yapıyorsun. Aynı zamanda da omzunuzun üstünden geriye de bakmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Zaten S'nin her kıvrımında hızınız azalacak olduğu için bir sıkıntı yok. Gelelim üçüncü ve en etkili aynı zamanda da en uzun yöntemimizde. yani bunu uzun kelimesini söylerken böyle 10 saniye falan uzatmam lazım o kadar uzun diyebilirim ama sizin için en sağlıklı yöntemde diyebilirim şimdi yokuşa inerken arkadaşlar x yapıyoruz ilk başlarda x yapmak size zor gelebilir hatta yokuş aşağı inerken x yapamayabilirsiniz hiç sıkıntı yok zaten kolay bir hareket olduğunu da söyleyen yok İlk başta bunu slalom şeklinde çalışmanız gerekiyor. Ardından yokuş aşağı inerken bu hareketi de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yokuş inerken tekerlek eritmeden kontrollü bir şekilde nasıl inebiliriz? Videosuyla beraberdik. 3 farklı yöntem gösterdim sizlere. Eğer bu video arkadaşlar size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında video hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer diyorsanız ki ben bu hareketleri yapamıyorum kardeşim bu hareketleri nasıl öğrenebilirim nasıl çalışmam lazım ne yaparsam bu hareketleri yapabilirim eğer bunları da merak ediyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken yorumlar kısmına bunu belirtmeniz ve videoyu beğenmeniz hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Daha çekecek olduğumuz birçok videolar kendinize